Rüyada mezar görüyorsanız, yani rüyada mezar görmek nedir? Öyle başlayın. Mesela ben ölmüş ya da tanımadığım birinin mezarını görüyorsam, özellikle tanıdığım birinin mezarını görüyorsam, e, tapu, mal, evrak, e, çözülmesi gereken, toprakla alakalı noktanın feraha ereceğine size ait olacağını ve haklarınızın hak kazanacağınızı gösterir. Başkasının bir mezarını görüyorsanız evlenmemiş mesela amcanız, dayınız ya da bildiğiniz birinden size çok hayırlı bir para geleceğini gösterir. Eğer mezarın içerisinde kendinizi yatıyor gözüyorsanız, evsizseniz yani eviniz yoksa tapulu bir eve sahip olacağınızı gösterir. Eğer mezarda sadece kefenli yattığınızı görüyorsanız, evladınızın çok iyi bir insan olacağı, güzel kapılarda eğitim göreceğini gösterir. Mezarda, kend, e, mezarın içerisinde kendinizi canlı, ama ölüsünüz ama canlı gibi görüyorsanız, yakın akrabanızdan yaşayacağınız mal haksızlıkları, malla ilgili haklarınızın ziyan olacağı ve on, e, onlardan kaynaklı zararlar göreceğinizi söyleyebilirim. Eğer toplu bir mezar, bir sürü mezar görüyorsanız e, istediğiniz hayatı hem bu alemde hem öbür alemde aydınlıkla yaşayacağınız ama mezar gö görürken şunu unutmayın. Mezarı gören kişi mutlaka bir meza bildiğiniz ve inandığınız mezara gidip bu duayı anlatacak, orada niyetini Allah'a yapacak, sonra bir çocuk ya da bir yaşlı sevindirecek, o üzerinizdeki negatif, büyü, kısmetsizlik, bekarsanız bile evlilik yapacağınızı gösterir. Mezar aslında evliyse, evli değilseniz, evliliğiniz kötü gidiyorsa, e, iyileşeceği. Çocuğunuz olmuyorsa çocuk sahibi olacağınızı. E, eviniz yoksa ev sahibi olacağınızı. Mağdursanız parayı temsil eder. Mezar görmek iyidir. Genelde mezara insanlar kötü yorumlar ama Allah'a ait kapı hiçbir zaman kötü olmaz. Mezar hem imanı olarak hem öbür dünya için güzeldir. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.